Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tarık Müniserli. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün bir batarya olacak arkadaşlar. Yani işte telefonumun bataryası öldü. Ne yapacağım? İşte orijinalimi mi taktırayım, çakmasını mı taktırayım? İşte başka bir markanın orijinalini mi taktırayım? Veya işte orijinal olup olmadığını güvenemiyorum. Diyorsanız bu video tam size göre sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi şöyle Deji marka bir batarya satın aldım. Neden? Çünkü hani Xiaomi Mi Note 3'e göre hani Xiaomi'nin kendi ürettiği orijinal bataryayı bulabilmek biraz zor. Bulduğunuz vakitte anlayabilmek çok zor. Öyle olduğu için haliyle bende başka bir markanın orijinal bataryalarını hani şimdi bu Deji marka hani bayağı bir bilindik. Garantisi var işte bir sene bir adamların bir şeyi var şunu yapabiliriz diyor eski bataryaya göre daha daha iyiyiz diyebiliyor Hani Bu yüzden ben bu arkayı tercih ettim hemen şöyle paket içerisinden çıkanlarda göstereyim sizlere şöyle bataryamız çıkıyor arkadaşlar bataryamız gayet şık ve hoş bir kutunun içerisine çıkıyor Bence 100 TL'lik bir fiyata göre bunların çıkması işlerinden gayet edici hemen şöyle içerisinden bataryayı da çıkartayım sizler için Evet bataryamız bu hemen devam ediyoruz kutu içeriğinden çıkanlara Evet, içerisinden bir tane gift yollamışlar arkadaşlar. Şöyle bir e, gifti. Geek Stand Safe, Mobile Phone Partner demişler. Hani ring light'ler oluyor ya, telefonun arkasına tak parmağınızı geçiyorsunuz. Elinizden kayıp düşmüyor. Onun gibi bir şey. Hediye etmişler, güzel. Hemen bunu da kenarıya koyuyorum. Ve ve ve en önemlisi. Ben bunu telefoncuya taktırmıyor, ya? <gülüyor> nasıl? aktırmaz istemiyorum diyenler için de yine şöyle bir tane de aparat yolluyorlar. Bu aparatların içerisinde tornavida. Şöyle paketin içerisindekileri de göstereyim sizler için. Arkadaşlar bu şimdi benim telefon markası cam olduğu için böyle vakumlayıp çekmeye yarıyor. Şöyle bir düz tornavidamız var. Hemen ardından şöyle bir adet yıldızlı tornavidamız var. Hemen ardından yıldızın bir küçüğü var arkadaşlar. Yıldız. Bunun bir tıp küçüğü ve hemen ardından düz değil ama silindir gibi buna şöyle göstereceğim size evet, batara bu şekildeydi Bir saat 1 saat sonra bir telefoncuya gideceğim taktıracağım eğer izin verirseler orada da çekim yaparım ihtimal vermezler diye tahmin ediyorum verirseler orada zaten ee, o zaman telefoncuya gidip gelelim hadi görüşürüz arkadaşlar yaklaşık olarak batarayı değiştirdikten sonraki ikinci günü Hemen şöyle eski bataryayı da içerisine koymuşlar. Ben özellikle söyledim kendilerine eski batarya içerisine koyun. Çünkü bu bataryaların hakkında kısmını okuduğum vakit 14 gün içerisinde ücretsiz iade edebiliyorum veya değişim yapabiliyorum. Bu yüzden klama kılavuzunda da yazıyor. Orijinal bateryalarınızı takan kişiden atmamasını rica edin diyor. Orijinal bateryalarısı da şu şekilde. Zaten sizlere ilerleyen vakitlerde göstereceğim. Daha detaylı bir şekilde. Şimdi gelin isterseniz bir telefonun ne kadar pil kullandığına bakalım. Fazla kullanmadı. Yani şimdi sizlere şöyle söyleyeyim. Bunlar içerisinden çıkan etikete şunu yazmışlar. Telefon ilk 4-5 gün sonra asıl performansını vermeye başladı Evet, pil kullanım istatistikleri de şu şekilde. Sıma var, şöyle göstereyim sizlere. Görüyorsunuz mavi çizgiyi. Altta zaten YouTube var yani. %46,53'ünü YouTube kullanmış. %22'nin ekranı kullanmış. %9'unu Android sistemi kullanmış. Instagram %6'lık bir dilimi kullandım. Ee, şu anlık istatistikler bu şekilde. Yani son şarj 6 saat önce gerçekleştirmişim. 6 saat önce %100'dü. 6 saat sonra %51'e düşmüş şarjı ve eğer e, bu şekilde gidersem 24 saat 16 dakikalık bir pil ömrü veriyor bana pil uygulaması. Yaklaşık bir 4-5 gün sonra tekrardan kaydı açacağım. Bu bir haftalık sonuçlarını gösterdim video. Birkaç gün sonra görüşmek üzere. İyi seyirler. Arkadaşlar bu toplam 3. Için... Üçüncü günde... Üç diyorum dört yüz. Üçüncü gün Allah. Üçüncü gündeyiz arkadaşlar. Üçüncü gündeyiz arkadaşlar. Bataryayı değiştirdikten tam olarak şu an üç gün geçti. Yani bana soracak olursanız gene pili eski ölmüş denilebilecek bataryaya göre gayet iyi. İlk üç günlük deneyimim bu. Yaklaşık olarak bir gündür telefonu şarj etmiyorum. Yani sıfırdan yüze etmedim. Bugün %75'te çıkarttım telefonu. Bir yere gitmek zorunda %75'te çıkarttım. Bir yere gitmek zorundaydım. %75'te çıkarttım. Ve şu an şarjı %63. Yani öğlen saat 12'de 75'te çıkarttım. Bugün 74'te çıkarttım. Şu an saat 5.30. 5.35. Şu an 64 kalmış. Pil tasarrufu açıktı. Arka planda çalışan uygu vesaire derken. Gayet iyi dayandı. Yani 4 saate %10. Bilemediniz 15. Önce gayet iyi. Bakalım ilerleyen günlerde tekrardan zaten sizlere istatistikleriyle paylaşacağım. Bugün bu şekilde de önce günde görüşmek üzere ben de Öbür günde görüşürüz Evet arkadaşlar tam olarak Şu anda bir hafta Hatta 2 hafta yaklaştı. Yaklaşık 2 haftada Deji bataryayı kullanıyorum. Ve Deji batarya 2 haftalık test sonucunda yani beni pek de üzmedi. Sizlere şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten ilk başta kutu açımını görmüşsün. Yandım bir tane ring mi deniyordu bunları ya? Aynen. Ring vermişlerdi. Hediye olarak buradan Deji'ye de çok teşekkür ederim. Ben bunu herkese veriyorlar ama yani içerisinde başka şeyler çıkacak insanlar da, da çok mutlu oluyor. Şimdi ben bataryayı değiştirdi. yaklaşık olarak 2 hafta oldu. Ve içerisinden eğer kendiniz yapmak isterseniz diye de bir etiket veriyorlar arkadaşlar. Bu etiketi de testi telefonu bataryaya tutturabilmek için e, etiketle miyim Aslında bu bir yapışkan çift taraflı bant evde kendiniz yapmak istiyorsanız adamlar içerisindeki tüm her şeyi yolluyor sadece telefonunuz e, arka tarafı cam ise yapıştırıcı almanız lazım artık cam yapıştırmak için onun haricindeki tüm ekstra malzemeleri kendileri yolluyorlar şöyle elimde eski bataryam duruyor eski bataryamda şu şekilde Eski bataryamda şu şekilde arkadaşlar hani hiçbir şekilde bir sıkıntı yok sadece arka tarafı herhalde bura çıkartırken deforme olmuş bu da onun mallı götürdüğüme götüreceğimi pişman ettiler yani diyebilirim Pimlerine de pek bir zarar gelmemiş sadece batarya biraz yamulmuş bunu onların mallıkları hani orijinal batarya nasıl yamulabilir diyebilirsiniz Yani çıkartan adam tabi Türk çalışmadı hiç bazen böyle şeyler olabiliyor Şimdi gelelim uzun kullanım deneyimlerine. Şu an zaten telefonla çekim yapıyorum. Her şeyi anında aktaracağım. Ee, bataryanızı nasıl şarj etmeniz gerektiğini de sizlere anlatacağım. Şimdi ben bataryayı aldım tabii her zamanki gibi. Yani nasıl kullanıyorsam o şekilde kullanmaya başladım. İşte sabah şarja koydum, akşam şey akşam yatmadan önce şarja koydum 4-5 gibi, şarja 4-5 civarı kaldığında şarja koyuyor yatıyordum, sabah kalkıyordum %100 geri alıyordum, yapmayın arkadaşlar bu tamamen yanlış bir şey, ee, telefonunuz zaten %20'nin altına düştüğü vakit size uyarı veriyor, telefonunuzu şarja tak eğer yanınıza bir şarj atıyor ben ne bileyim dışarıdaysanız, e, telefonunuzu pek fazla kullanmayın, yani telefonu 4-5 %4-5'lik bir dilimde şarja koymayın, ya telefonunuzu komple bitirin bataryasını, telefonunuz size ilk uyarıyı verdiğinde, telefonunuzu şarj Koyun. Eğer koyamadıysanız ikinci uyarıyı verdiğinde telefonunuzu kesinlikle şarjda koyun yoksa bu bataryanın hem ömrünü kısaltıyor hem de devir daimisinin kısaltıyor yani devir daim nasıl oluyor? Batarya hem şarj olup hem de deşarj olamıyor bu da tabii bataryaların büyük bir sıkıntısı. Şu anda ben bataryayı tahmin saat 12 gibi telefonu şarjdan çıkarttım iki saat önceden yarım saat 45 dakika içerisinde %50 ulaşıyordu. Tabii biraz da arttı bu süre bir buçuk saate falan çıktı. Da bu da yani eski bataryanın biraz aşındığı için hafif ölüm noktasına geldiği için günde 3-4 defa şarj diyor. Ee, bu bataryayı da artık günde bir defa şarj ediyorum. Akşama kadar uyumadan önceye kadar beni idare edebiliyor. Gayet iyi bir batarya, performansı var dişim. Orijinal bataryadan ne kadar e, mantıklı bilemem. Ben oyun oynamadığım için daha çok sosyal medya olsun, işte YouTube, Spotify olsun, Netflix olsun bunun gibi şeyler. Bunun gibi olayları yaptığım için telefonda hani sizlere kesin bir şey söyleyemem. Şu kadar bir performans vardı, şu şöyle oldu diye kesinlere kesin bir şey söyleyemem. Söyleyecek olursam da hani önceden telefonumu sabah 12'de alıyorsam şart 2-3 civarlarında %30'a kadar düşüyordu. 3-4 saat içerisinde 70-60'lık bir batarya kaybı yaşıyordu. Batarya kaybı yaşadığım için tabii ben de artık yenisini alma vaktini fark ettim. Normalde telefonu garantiye yollamak daha mantık. Türkiye burası. Orijinalini bulmanız biraz zor ki sizlere şöyle söyleyeyim. Gidip telefoncudan orijinal diye aldığınız bataryaların hiçbirisi orijinal değil. Batarya zaten sizlere söylüyor. Batarya firması iddialı konuşuyor. Diyor ki eğer bataryanızı 2 hafta içerisinde memnun kalmazsanız ücretsiz iade edebiliyorsunuz. Yani 100 100 TL'yi aldıysan 100 TL'ni ben sana geri göndereceğim üstüne üstü bataryanı kargo parasını da ben ödeyeceğim diyor yani o konudan gayet firma güvenilir bir firma açıklama linkini aşağıda vereceğim. sponsor olsalar da zaten güzel olurdu hani yarısı da olsa gönderebilirsiniz <gülüyor> o açıdan bataryayı sizlere tavsiye edebilir haftalık kullanıcı deneyimlerimiz iki hafta içerisinde hiçbir problemle karşılaşmadım demiş olduğum gibi işte hani ilk iki üç gün Hani dedim ya kötü müymüş değil miymüş diye bir aklımda 1-2 bir fikir takıntısı oldu. Ama inanın ki telefonunuzu 4-5 şarjdan sonra daha performanslı oluyor. Hani bu yönden içiniz rahat olabilir. Satın alırken de. E, tabi benim bir kodum yok ama. Yani satın alırken de alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Açıklama linklerini de açıklama kısmında vereceğim. Seni seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.